Gençler selamlar ben sevmeyle hoca, sevmeyle hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım Metin yayınları TYT matematik soru kitabının çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kaldığımızı hemen hatırlatayım 132 ve 133. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videoda İstersen ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım Evet İlk sorumuzda bu toplamın 9'da bölümünden kalan soruluyor. Önce birinci sayının 9'da bölümünden kalanını bulacaksınız. Bakın 3, 3, 3 daha 9 yapar zaten bunu görmemize gerek yok. 2 artı 2 artı 1, 5 yap, e, yapar ve dolayısıyla buradaki kalan 5'tir diyeceğiz. 6, 6, 6, 18 yapar 18 zaten 9'un katı. 5 ile 4'ün toplamı da 9 yapar bu da 9'un katı. Bakın buradaki kalan da 4'müş. 5 ile 4'ü yani kalanları topluyorsunuz 9 yapar. 9'un 9'da bölümünden kalan da 0'dır. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. Devam ettiğim ikinci soruyla. ABC 3 basamaklı doğal sayısı 9'da tam bölünmekte. 10'a bölündüğünde de 5 kalanını vermekte. Şimdi 9'un katı fakat 10'a bölündüğü takdirde de kalan 5'miş arkadaşlar. Yani sayının son basamağının 5 olduğunu biliyoruz. Tamam 3 basamaklı sayının son basamağının 5 olduğunu biliyoruz ve sevgili gençler şurası da AB olacaktı a artı b toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmuş bakın burada şurası 5 a artı b'nin a artı b artı 5'in diyelim hatta 9'un katı olduğunu biliyoruz biz ve bu şekilde a artı b'nin karşıya atarsanız 5'i 9k-5 yapar Hatta 9'la bölümünden yani şöyle diyelim 9'un katından 5 eksik demek 9'un katından 4 fazla da demektir. Dolayısıyla A artı B'yi 9'un katından 4 fazla diyelim. Şimdi arkadaşlar burada A artı B sayısı tabii ki 4 olabilir. İkisi de rakamları rakamların toplamı 4 olabilir. Tabii bir de 9 fazlası 13 olabilir. 9 fazlası 22 de olabilir tabii neden olmasın ama. İki tane rakamın toplamı maksimum 18 olabileceği için 22 kabul edemeyiz. Yani arkadaşlarım A artı B toplamının alabileceği 4 ve 13 toplamda 2 tane değer var arkadaşlarım. ikinci sorumuzun cevabını da B seçeneği diyebiliriz böylelikle. A üçüncü soru alt taraftaymış özür dilerim. Üçüncü sorumuz Öğretmeni Elif'ten 10 ve onun katlarını kullanmadan küçükten büyüğe doğru ilk 150 pozitif tam sayıyı yazmasını istiyor. Buna göre Elif'in yazacağı son sayı acaba kaç olur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım 1'den 150'ye kadar normal şartlar altında biliyorsunuz ki kaç tane sayımız var? 150 tane. Yalnız bunlardan kaç tanesi 10'un katı? İşte 10'dan başlıyor. 150'ye kadar 15 tane 10'un katı var. Şimdi 15 tane 10'un katını biz burada saymayıp mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedik. 10'uncu sayı 10 olacakken 11 diye devam ediyoruz. Yani 10'un katlarını saymıyoruz. Dolayısıyla burada 15 fazladan saymış olacağız. 165. E şimdi 150'den 165'e gelirken de arada bir 150'miz var. O da e, tabii pardon 160'ımız var. E 160 da tabii doğal olarak onun katı olduğu için onu da saymayacağız. Dolayısıyla bir tane de fazladan saymış olacağız. 166 olacak. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı da Edirne seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Geçtim 4'e 3 basamaklı A7B sayısının 10'la bölümden kalan 5'tir. Yani arkadaşlarım 10'la bölümden kalan 5 ise bu sayının son basamağı kesinlikle 5'tir. Yani B 5'miş arkadaşlar. Bu sayı 9'da bölünebiliyormuş. Şimdi 7 ile 5'i topluyorsunuz 12. 12'nin 9'da bölümünden kalan 3. Demek ki A ile 3'ün toplamı da kesinlikle 9'un katı olacak. E, A bir rakam olduğunu biliyoruz. O zaman A kesinlikle 6'dır. Çünkü 6 ile 3'ün toplamı 9'a bölünür. A aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. 6'yı bulduk. Doğru cevabımız B olacaktı. Geçtim 5'e. MTN 3 basamaklı doğal sayısı için T rakamı M rakamının 2 katıdır. Bakın T eşittir 2M'ymiş arkadaşlar. Ve bu sayı 9'a tam bölünüyormuş. Buna göre bu şartlara uygun 3 basamaklı kaç farklı mtn doğal sayısı vardır? Öncelikle t, m'nin iki katıydı unutmayın. mtn için konuşuyoruz. Şimdi eğer burası 1 olursa bu 2 olacaktır. Bu 2 olursa bu 4, bu 3 olursa 6, 4 olursa 8 olabilir. Başka bir şey olmaz. 9'un da katıymış. 1, 2 daha 3, 9'un katı olması için buraya 6 lazım. Rakamları toplamı 9 olsun diye. 2, 4 daha 6 yapar. Burası 3 olabilir arkadaşlar. 3, 6 daha 9 yapar. O halde n sayısı ya 0 olur ya da 9 olabilir. 4, 8, 12 yapar. Demek ki n sayısı 6 olacak ki 18, 9'a tam bölünsün. Bu şartlara uygun 3 basamaklı kaç farklı sayı vardır diye sormuştu 1, 2, 3. Bir şey 360 var. Bir de 369 var. Yani toplamda 5 tane sayı vardır. Ve sevgili arkadaşlar 5. sorumuzun cevabı da D seçeneği olur diyeceğiz böylelikle. Devam ediyorum 6. sorumla bu sayfadaki son soru. 3 tane pozitif tam bölünü olan iki basamaklı kaç doğal sayı vardır? Şimdi 3 tane bir sayının eğer bir sayının 3 tane pozitif tam bölünü varsa o bir sayının yani asalın karesi olmak zorundadır arkadaşlarım bu bahsedilen sayı. Ee, neden? Çünkü şunu 1 artırırsınız 2 artı 1'den 3 tane pozitif tam bölünü vardır dersiniz. 2 tane asalın çarpımı falan olamaz yani. Pekala. Madem biz e, asalın karesi olacak bakın 2'nin karesi 4 yapar olmaz 3'ün karesi 9 yapar olmaz çünkü iki basamaklı değiller ama 5'in karesi 25 olur 7'nin karesi 49 olur 11'in karesi var sırada 121 var, olur bu da olmaz Yani arkadaşlarım kaç tane varmış 1 2 tane varmış doğru cevabımız B seçeneği olacaktı böylelikle 6. sorunun bitmesi demek 132. sayfanın bitmesi demekti devam ediyoruz 133. sayfamızda gençler 7. soru 4 basamaklı 5a, 1b sayısı 15 tam bölünebiliyor. Buna göre a artı b toplamının en büyük değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir sayı 15'e tam bölünüyorsa hem 3'e hem de 5'e tam bölünebiliyordur. O halde 5'e bölünebiliyorsa bu sayı ya 5a, 1, 0'dır ya da 5a, 15tir 5'tir arkadaşlarım. Neden 0 ve 5? Çünkü 5 bölünme kuralından son basamağın ya 0 ya da 5 olması gerekiyor. Pekala bu sayı aynı zamanda 3'e de bölünüyormuş unutmayın. 5 ile 1'in toplamı 6 yaptığı için bunları görmemize gerek yok çünkü zaten 3'ün katıdır. O halde burada A'nın alabileceği değerler 0, 3, 6 veya 9 olabilir. Buraya bakıyoruz. 5 ve 1'in toplamı 6'dır. 3'ün katıdır. 5'in 3 ile bölümünden kalan 2'dir. Demek ki A artı 2 dediğimiz sayı kesinlikle 3'ün katı olacak. Burada A'nın alabileceği değerler o halde 1 olabilir, 4 olabilir ve 7 olabilir. Şimdi arkadaşlarım bize demiş ki A artı B toplamının en büyük değeri. Bakın burada B'yi ben 0 seçtim. A'yı 9 seçtim. 0 ile 9'un toplamı 9 yapar. Burada B'yi 5 seçtik. A'yı 7 seçerseniz 5 ile 7'nin toplamı 12 yapar. Bu daha büyüktür. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktı diyebiliriz 7. sorumuz için. Ve devam 8. soru. M ve N tam sayıları için. M4 ile tam bölünebiliyormuş arkadaşlarım. M4'ün katı. n de de tam bölünebiliyor. Yani 8'in katı bilgileri veriliyor. E o zaman buna göre demiş ifadelerin hangileri her zaman doğrudur? Her zaman doğru olan bilgiler her sayı içinde sağlamak zorundadır. O yüzden M 4'ün katıysa ben M'yi 4 seçerim. M 8'in katıysa da N'yi 8 seçerim. Böylelikle arkadaşlar 4'ten 8'i çıkarırsanız -4 -4 4'le tam bölünecektir. Doğru. M kare çarpı ne kare 64'le bölünür demiş. Bakın M kare demek 4'ün karesinden 16. Ne kare demekte? De 8'in karesi 64. Bu sayı zaten 64'ün katı olduğu için 64'e tam bölünür. N, M ile tam bölünür demiş. 8'in katı olan bir sayı, 4'ün katı olan bir sayı zaten tam bölünecektir. Üçüncü de doğrudur diyeceğiz sevgili gençler. Fakat her zaman doğrudur demiş ya. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi, üçüncü öncülü de siyahla işaretledik dikkat ettiyseniz. Arkadaşlarım, N, M ile tam bölünür diyor da. Ben burada... 4'ün katı olan m sayısına 0'ı da diyebilirim. Veyahut hepsini geçtim. Mesela örnek veriyorum 8'in katı olan sayıya 32 deriz. 32 deriz. 4'ün katı olan sayıya da 28 derim. Ve 32, 28'e daima bölünmez. Yani hem 0 için hem de bu tarz örnekler için bu sağlamayacaktır. Cevabımız ne olacakmış? 1 ve 2 yani 8. sorumuzun cevabı C seçeneği olacakmış diyebiliriz. Devam edelim 9. sorumuzda. Sol sütünün son sorusu. M neden küçük olmak üzere e, 32.000 N140M 5 basamaklı doğal sayısı 12 ile tam bölünebiliyor. E, buna göre e, bu sayı 5 basamaklı doğal sayı kaç tanedir diye sorulmuş. 12 ile bölünebilen sayı hem 3'e hem de 4'e bölünebiliyordur. Şimdi 32.000 N140M demiştik. Son iki basamak 40 küsür bir sayı. 40 küsür olan sayı sevgili arkadaşlarım 4'e tam bölünmesi gerekiyor. Çünkü 3'e ve 4'e bölünebiliyor dedik. O halde bu ya 32.000 N140 olur ya 32.000 N144 olur ya da 32.000 N148 olur arkadaşlar 4'e tam bölünebiliyorsa. Son iki basamak 4'e bölünecek 40, 44, 48 pekala. Şimdi aynı zamanda 3'e de bölünmesini istiyoruz. 3, 3'ün katı zaten bakmaya gerek yok. 2 ile 4'ün katı, 2 ile 4'ün toplamı 6, 3'ün katı olduğu için bakmaya gerek yok. Buradaki N sayısının alabileceği değerler 0 alabilir, 3 alabilir, 6'yı ve 9'u 3'ün katı olduğu için mn'den küçük demişti dolayısıyla mn'den küçük olacaksa sıfır burada sadece sıfırdan küçük değildir o halde sevgili arkadaşlarım bu şekilde olan 32 bin bakın 360 var 32 bin 660 var ve 32 bin 960 var başka yok 3 tane sayı var burada şimdi geçtim bu kısma 3 ile 2'nin toplamı e, pardon olmadı 4 ile 2'nin toplamı 6 yapar 3 daha 9 yapar 3'ün katı 4'ün 3'le bölümünden kalan da 1'dir. Dolayısıyla n artı 1'in 3'ün katı olmasını bekliyoruz. Burada n'nin alabileceği değerler 2 olabilir. 3 fazlası 5 olabilir. 3 fazlası 8 olabilir. Şimdi burada eğer ki ben m'yi 4 seçtim ya. m 4 ise n'nin 4'ten daha büyük olması lazım. Yani 2 olamaz. O halde burada da m'ye yani 4'e karşılık 5 ve 8 olduğuna göre 2 tane de burada var. Bakın şurada 3 tane bulmuştuk hatırlarsanız. Burada da 2 tane var. Şimdi geçtik buraya. Burası 8' de unutmayın. 3, 2, 4'ün toplamı 9 yapıyordu ve 9, 3'ün katıydı. 8'in de sevgili arkadaşlarım 3'le bölümünden kalan kaçtır? 2'dir. Şimdi o zaman n sayısının olabileceği değerler 1 olabilir, 4 olabilir, 7 olabilir. Fakat m sayısı n'den küçük olduğuna göre buradaki hiçbir sayı da 8'den küçük olmadığına göre pardon şu 8 sayısı da bunların her birinden büyük olduğuna göre böyle bir m, n ikilisi bulamayız. ve Dolayısıyla da Sonu 8 olan, son basamağı 8 olan böyle bir sayı yoktur diyeceğiz. O halde arkadaşlarım kaç tane varmış? 3 burada, 2 burada. Toplam 5 tane sayı varmış diyeceğiz. 9. sorumuzun cevabı da C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Ve tabii geçtik ona 4 basamaklı 4A 95 sayısı. 55 sayısının tam katıysa 55, 5 ve 11'dir. Bölenleri, asal bölenleri. Hem 5'e hem 11'e bölünecek. Yani arkadaşlarım 4A 9 0 olabilir. Ya da 4a 9 5 olabilir. Şimdi bu sayı aynı zamanda 11'inde katı olmak zorunda. 0'dan 9'u çıkardım eksi 9 ve bir de a'dan 4'ü çıkardık. a eksi 4. Şimdi bunları toplamı yani a eksi 13 ne olmak zorunda? 11'in katı olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi burası 11'in katı olacak ya. Ee, o halde şöyle düşünelim biz bunu. 13 zaten 11 ile bölümünden kalan 2 olduğu için a eksi 2 eşittir 11'in katı derseniz eğer A burada kaç olmak zorunda? 2 olmak zorunda. A'nın alabileceği değerlerden bir tanesi 2. Çünkü 2'den 2 çıkarsa 0 olur. 0 her şeyin katı. Şimdi geçtim buraya. 5'ten 9'u çıkardığımız 4. A'dan 4'ü çıkardığımız A 4. Ve böylelikle A 8 geldi. A 8 11'in katı olacaksa A'nın burada alabileceği değer 8'dir arkadaşlar. Şimdi A'nın alabileceği değerlerden birisi 2. Öteki de 8 dedik. Bunların çarpımı sorulmuş. Cevabımız A seçeneği olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. 10. soruyu da A dedikten sonra geçtik 11'e A, B, C 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere A, B'den B, C'den küçük ve B 2A'ya eşit. Şimdi A, B, C, B, 2A'ya eşitse eğer bu 1 ise bu 2'dir, bu 2 ise bu 4'tür, bu 3 ise bu 6 ve bu 4 ise bu 8'dir. 5'te 10 olamaz, 10 rakam değil. Pekala A, B'den B, C'den küçük demiştik zaten ki buradaki A küçük B'ler hepsi için sağlar. Bu koşulu sağlayan 3 ile tam bölünebilen 3 ile de bölünecek diyor bak 1-2 topladın 3 o zaman C için alınabilecek değerler sevgili arkadaşlarım Tabi 2'den de büyük olacak 3'ün katı seçerken 3 olabilir 6 olabilir 9 olabilir Şimdi 2-4 toplamları zaten 6 yapıyor Yine C'yi 3'e bölünsün diye 3'ün katı seçmek zorundayız Fakat 4'ten büyük rakamlar 6 ve 9 Bu sefer 6'yı seçemem 3-6 bu sefer sadece 9'u seçerim 4 8 daha 12 yapar 3'ün katı demek ki sadece 9'u seçebilirim kaç tane varmış 3 burada 2 burada 5 6 7 tane sayı varmış Dolayısıyla 11. sorumuzun cevabına da bursa diyebiliriz gönül rahatlığıyla devam ediyorum son soruyla Birler basamağı 4 olan Rakamları farklı rakamları farklı Uzun zamandır görmemiştik Rakamları farklı 3 basamaklı doğal sayılardan 9 ile tam bölünen en büyük sayı p 6 ile tam bölünen en küçük sayı r olduğuna göre p artı r toplamı kaçtır şimdi e, Birler basamağı 4 olsun istiyor ve 3 basamaklı olsun istiyor yani şu şekilde bu doğal sayılardan 9 ile tam bölünen en büyük sayı Şimdi En büyük sayı bulmak için ben doğal olarak burayı 9'u yapıştırırım Ve e, rakamları toplamı 9'un katı olması için de 9 zaten 9'un katı olduğu için şuraya bakıyorsunuz ben buraya 5 dersem 5 ile 4'ün da 9 yapar 9'un katı olur en büyük sayı 954 Yine Son basamağı yani birler basamağı 4 olan arkadaşlarım. 6 ile bölünebilen en küçük sayı burası P'ydi. 6 ile bölünebilen en küçük sayı bul bulacağız ya. 6 ile bölünmesi için sayının 2'ye ve 4'e bölünmesi gerekiyor. 2'ye ve 3'e bölünmesi gerekiyor. Son basamak zaten 2'ye bölündüğünü gösteriyor, kanıtlıyor. Şimdi bu sayının bir de 3'e bölünmesi gerekiyor. O halde arkadaşlarım, en küçük de dediği için ben buraya 1 yazarım. 1'i yazdıktan sonra 3'e bölecekte unutmayın. 1 ile 4'ün toplamı kaç yapar? 5. 5'in üstüne Şuradaki boşluğu ekleyince bu sayı 3'ün katı olmak zorunda. O halde ben buraya en küçük ne eklerim? 1 e, ekleyebilirim. Ama 1'i burada kullandığım için ve rakamları farklı dediğim için 1 olmaz arkadaşlar. O zaman ne eklemem lazım? Tabii ki 4. E, 4 olunca da burası 4 kullanılmış. O zaman 4 de değilse mecburen 7 ekleyeceğiz. 174 de en küçük sayıdır. O halde sevgili gençler. Ne diyoruz? 954P idi. E, Bunu da R bulduk 174. O halde gelin bunları bir güzel toplayalım. 4 4 8 yapar 7 5 12 12'nin ikisi elde var 1 9 1 daha 10 yapar bir de elde vardı 11. 1128 cevabımızdır hayırlı uğurlu olsun cevap denizliydi. 133. sayfamızda bitirdiğimize göre 134. sayfada sayı tanımlama 15. teste görüşürüz o videoda. Hoşçakalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.